Aldatılmış mağdur kadın hikayesi bitti. Ne buldun herifte ya? Söylesene! İmdat! Güçlü... ...niydan <gülüyor> okuyan kadının hikayesi başlıyor. Ahmet! Kardeşinin sevgilisini çaldın! Macide senin sevgilin değildi onun. Olacaktı! Ben bu kız seni sevmedi! Sen kendi hayal dünyanda yaşıyorsun Ahmet! Bu iş burada bitmedi. Kabusun olacağım Kazım Işık. Kazım'ın buna gönüllü girersen eğer... ...karşına çıkacak macideyle yaşayabilecek misin? she was well she